Merhabalar, ben Selin. Sizlere bu yaşıma kadar vermiş olduğum en doğru ve en güzel kararlardan birinden bahsedeceğim. Tege gönüllüsü olmak. Bu süreç benim için yürümekten asla yorulmayacağım bir yol gibi. Gönülden bağlandığım bu bağı hiç koparmak istemiyorum. Peki bu süreç neler yaşadım? Burada 3. sınıf öğrencisi olan 8 tane öğrencim var. Başlarda onlarla iletişim kurmakta çekincelerim vardı. Çünkü her öğrencinin öğretmeni taklit ettiğini onu hayatı boyunca hatırlayacağını ve hayatına rol model olacağını biliyoruz. Bu yüzden söylediğim her kelimeye ve her davranışıma dikkat etmem gerektiği bilincindeydim. Birer öğretmen adayı olarak her ne kadar eğitimlerden geçmiş olsak da, bazı teorik bilgileri pratikte uygulamak beni oldukça zorladı. Çünkü her çocuk farklı bir dünya ve hepsinin güneşi farklı parlıyor. Onların sıcaklığını ve sevgilerini hissetmek en büyük motivasyonum oldu bu süreçte. Onlara bir şeyler öğretmenin yanında onlardan da çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Her hafta belirli bir yönergeyi takip ederek etkinlikler yapıyoruz ve oyunlar oynuyoruz. Onların öğrenme isteği ve gözlerindeki o ışık karşısında büyülenmemek elde değil. Herkesin hayatında bir kez adım atmış olması gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani sizlere şunu söyleyebilirim ki, umarım sizin de kalbiniz bir gün tek ev güneşiyle parıldar.